Madagaskar sıradan bir bölge değil, en sıcak bölge. Madagaskar, jeolojik tarihi ve coğrafi konumu sayesinde çok özel bir yer. Madagaskar, Afrika'dan 120 milyon yıl önce ayrılmış. Bu da Madagaskar 80 milyon yıldır izole olmuş halde demek. Yani Madagaskar'daki her şey eşsiz. Orada bulunan her şey orada evrimleşti. Yani oradaki 103 birimat türü, lemurlar, sadece Madagaskar'da bulunuyor. Oradaki 500 sürüngen ve amfibyum, yani iki yaşamlı türün hepsi sadece Madagaskar'da. 1500 tane karınca türünün %98'i de sadece Madagaskar'da. Madagaskar, özel evrim yapbozunun bir parçası. Fakat burayı sıcak nokta yapan tek şey bu değil. Evet, oradaki her şey bir tek Madagaskar'da. Fakat aynı zamanda Madagaskar, büyük bir risk altında. Topraklar değişiyor, mevsimler değişiyor ve bunun yanında bazı canlıların soyu tükenmek üzere. Bu tehdit karşısında yapabileceğimiz tek şey var, o da karar vermek. Ya karar vereceğiz ve kalanları kurtaracağız, ya da yok olmalarına izin vereceğiz. Bu kararı toplum olarak vermeliyiz. Dışarı çıkmalı ve devletle çalışmaya başlamalıyız ve hep beraber çalışıp en fazla çeşitliliği kapsayacak koruma alanını oluşturmalıyız.